Arkadaşlar herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bir yeni videoyla yine sizlerleyim. Daha önceden Instagram'ın, YouTube'un e, hikayelerinde olsun, topluluğumuzda olsun bu motoru paylaşmıştım. Bildiğiniz gibi Peugeot 103 aldım arkadaşlar. Şimdi sizler de yorumlarda oldukça merak ettiniz, sordunuz videosu gelsin, ne zaman gelecek diye. Umarım dış seslerimiz fazla yoktur, detaylı sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak bu motoru alma sebeplerim ne derden bu motoru aldım, onları da tek tek sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak motordan biraz bahsedelim, motor modelinden tutup motor silisine kadar ilk olarak sizlere onları bahsedeyim. Arkadaşlar motorumuz plakalı, plakalı bir şekilde motosikletimiz Peugeot'un spor modeli Peugeot 103 diye geçiyor. Bu modeli 49 cc 50 cc diye de geçebiliyor. Bazı yerlerde iki zamanlı bir motor bildiğiniz gibi iki zamanlı motorlar benzine yağ karıştırarak çalışma sistemi bu şekilde. Evet, motorumuzu bir şekilde Peugeot 103'ü aldık. Alma sebeplerimize gelelim. Şimdi motor ufak tefek özelliğinden bahsettim. İki akıl olduğunu söyledik, iki zamanlı bir motor olduğunu söyledik. Alma sebebi şu, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben böyle eski model, yani karbüratörlü çalışan sistemlere oldukça merakım fazlasıyla var. O yüzden ben de motor tercihimde, daha önce biliyorsunuz dört zamanlı motorlarım da vardı. Ama almışken Şem şehir içinde kullanabilmek için minimum böyle ufak tefek yerlere dolaşabilmek için en iyi tercihin mobilet olacağını düşündüm şimdi şöyle bir şey de var daha önce arkadaşlar herkesin belki kullanmış olduğu bir motosiklet olabilir ama daha önce geçmişimde ben hiç mobilet ya da Peugeot kullanmadım benim ilk deneyimlerim olacak sürekli arkadaşlarım da vardı bu mobilet onlar sayesinde kullanıyordum ama bana daha yeni nasip oldu arkadaşlar hep istediğim bir şeydi ve orijinal olması bu motoru almamdaki sebeplerden bir tanesi oldu şöyle yakından da bakacak olursak arkadaşlar Yakından size göstereyim. Arkadaşlar motorun boyası orijinal. Kimisi için belki bu anlattıklarım pek fazla önem arz etmiyor olabilir. Motor boyası orijinal. Kontağımızın anahtarı bile şöyle göstereyim. Kontak üzerinde. Mesela şunu çoğu kişi görmemiş olabilir. Şu an gözüküyorsa. Arkadaşlar rüzgarda bayağı var. Kontağımızın anahtarı bile orijinal şekilde duruyor. Şimdi motor ileriki zamanlarda motoru sürüp çalıştırma videolarını da atacağım. Kafalıkta biraz kırıklık vardı kafaları değiştirdim kafaların orijinal kafalı da duruyor onu da söyleyeyim motorun boyası orijinal yazıları orijinal motorun silindirin üst kapağı orijinal yani çoğu her şey orjinal arkadaşlar hiçbir şey değişmiş değişmemiş diyebiliriz bu şekilde olduğunu görünce hoşuma gitti şu arka sünger de hoşuma gitti. Tabii ki kimisinin hoşuna gelir de bilir, kimisinin hoşuna gitmeye de bilir şu arka kısım. Evet bunları anlattık ve şimdi fiyat bilgisini de vereyim. Motoru ufak tefek çalıştırıp sizlere bir sürüş esnasında da görüntülerle çekeceğim. Arkadaşlar fiyat olarak tam tamında bu motor bana 3000 liraya mal oldu. Satışla birlikte 3300'e bu motorun bana maliyeti 3300 lira oldu. Kimisine göre çok para neden verdiniz bu fiyatı diyebilir kimisine göre de uygun gelebilir ama benim hoşuma gitti arkadaşlar o yüzden nasibimiz oldu motoru aldık. Şimdi sürüş videolarıyla sizlerle. Bana destek olmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Videoya yorum ve beğenilerinizi mutlaka eksik etmeyin. Bu videoyu arkadaşlar bin beğeni bekliyorum sizlerden ricamdır. İnşallah bu beğeni kazanıp ve ileride motorla ilgili yapacağımız projeler olsun videolar olsun sizlerle birlikte çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki biz motorda da yeniyiz ama sizlerin bu desteğinizi bekliyorum. Evet şimdi geldi motoru çalıştırmaya. Arkadaşlar ilk olarak benzin deposunu sürekli kapatıyorsunuz. Kontaklı bizim motor. Çoğu mot mobiletlerde belki kontak olmayabilir. Kontağımızı çevirdiğimizde pedalla motosikleti çalıştırıyorsunuz ya da ileriye doğru ittirerek de çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ilk bir denememizi yapalım. şimdi şöyle bir tur açacağım motorla İnşallah siz hoşunuza gitmiş tam bir benzin dayarı bazen Roland'la şaşıyor onların ufak tefek ayarlarını yapacağım tabii ki bir de biraz yağlı benzin olduğu için arkadaşlar karışımını tam denk getiremiyorlar şimdi sürüş videosu yapacağız arkadaşlar şöyle bir etrafına bir dolaşacağım motorla ilgili yapmam istediğiniz farklı şeyler varsa yorumlarda belirtin oldukça zevkli arkadaşlar. imkanınız varsa size böyle bir şey alınma bir amaçlık kullanabilirsiniz. Dediğim gibi videoya desteğinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka yazmayı unutmayın. Videoyla, motorla ilgili diğer videolarda güzel videolar sizlerle olacak. Şimdi bu kadar. Allah'a emanet olun.